Herkese merhaba arkadaşlar bu sizlerle beraber ee, Tek skype skype.com'un yeni bir bölümündeyiz Evet sesimiz güzel geliyor tamam kayma mayma yok çok süper Evet arkadaşlar e, Girişteki şeyi izlediniz umarım e, izlemeyeceksiniz diye e, Videonun son kısmına koyarım Arkadaşlar e, Bu bölümün kısa olma sebebini açıklayayım e, Geçen bölüm seslerde bir sıkıntı çıkmış Seslerde bir sıkıntı çıkınca ee, o bölüm maalesef bir iptal olma sürecinde oldu. Toplam videoyu biz 30 dakika filan çekmiştik. Ben size bunu 4 parta bölerek atacaktım. Neyse. Bir baktım seslerde e, kayıtları sıkıntılar çıkmış. Olur öyle tamam sıkıntılar yok. E, saniye eksik olmuş işte ne bileyim fazla bir şey yapmış. Yani bizim ses kayıt programı fazla almış. Nedense bilmiyorum. İkisine de aynı anda baş, basmasın ba, Basma İkisine aynı anda basmışım ondan sonra da e, ikisi de ama böyle bir mevzu oluşmuş Neden böyle aynı zamanda aynı şeyde kayda girdik yani durduk da aslında ama niye böyle geç yaptı onu bilemedim yani galiba e, Benim telefonda bir sıkıntı var yani benim telefon galiba bir geç Buna bir reset lazım ya şey Bu ses ayarlarına ben bir reset çekeyim çünkü kaç video çöpe gitti maalesef şu ses sıkıntısı yüzünden. Neyse şimdi bu bölüm kısa olacak ya. buraları neden game moddan yaptım gelin eğer soracak olursanız video'nun başına veya sonuna koyacağım bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi bunu yapmamız için, şunu yapmamız için bizim şeye ihtiyacımız var. Işık tozuna ihtiyacımız var. Şimdi bizim toplamda 5-6 bir ışık tozumuz vardı. Lakin bu şerefsiz ve şerefsiz Creeper yani bir önceki bölümdeki şerefsiz Creeper nerede o? Işık dozumuzu görmüş olduğunuz gibi yediye düşürdü. Eee eşyalarımız da çok zarar verdi. Eşyamızın çoğu gitti ama olsun neyse. Videonun başında hemen böyle kısa bir açıklama yaptım. Hemen de bir şey yapalım. Alanları geliştirelim. Videoyu da şey yapalım. Ee, videoda da biraz oynayalım yani biraz takılalım. Yani sırf tek bir video amacında olmasın yani tek bir konu üzerinde olmasın ki bir konu birden işlerim hatta Bu konu işlemek daha güzel serini bilen getirir galiba şu an ee, 10. bölümde izleyebiliyorum 13-15-20 arası ben bu diziyi bitir yani dizi diyorum pardon Ben bu seriyi bitirmek istiyorum çünkü Bu seri artık Ne bileyim ya yani Tadı kaçtı artık Çeçesim gelmiyor oyun yazım gelmiyor o yüzden de maalesef bitirmek zorundayım. Yani gittiği yere kadar ben gene bir çekmeye çalışacağım yani sizler için. Yeni bir şeyler deneyeceğim, yeni çekmeye çalışacağım, sizin için yapacağım, gene gittiği yere kadar götürmeye çalışacağım. Baktım gidemiyor. Finali vereceğim, bitsin gitsin yani. Nedir abicim cümler? Yani bıktık, bıktık ya bıktık değil mi? Hakikaten bıktık yani. işte ben birazdan şunlardan kazayım. Burada şöyle geri. Ne oluyor lan? Ah! Oh! Zombi geldi Işık bası Hem de elması alırken Elmas alacağım oğlum Engel olamayacaksın Bu ne ya Bu ne lan Ah, Kurt gel buraya Saldır Hayda hayır, Sahibinin kanını yerde koyma Hadi. Uh. Aslansın be aslan Aslan aslan aslansın sen ya Aslan aslan aslan Tamam geç şuraya dur Otur lan Gel şuraya. Lan giysene bana. Bunu değil mal mal bak burada. Gerizek alık köpek. Ben de şuraya düş, şur şurada da. Lan şuraya gelsene. Allah'ım ya Rabbim bu hay Bu hayvan sırlak ya. Gel sen şuraya. Lan geri zekalı gelsene şuraya. Aa otur şuraya la. Otur lan gerizekalı. Kaplumba ooo tamam iyi. Kaplumba yumurtası gelmiş. İyi tamam dur. Şu alana koyalım dur. Bir saniye. Burada bir şey var mı? Yok tamam. Hemen koyalım. Tam. Aa bunu şey yapabiliriz ya. Cık, kırdık ulan ulan. Ya bunu buraya koymayacaktık. Ben yeni bir alan yapmıştım oraya koyacaktım. Neyse neyse. Boş ver. Canımız sağsın. Ya, yapacak bir şey yok. Şimdi. Tamam. Neyse neyse. Bu kadar çok şey yeter çünkü videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Ee, hemen şunları koyayım biraz alanı gelişleteceğim ondan sonra da videomuzun sonuna geleceğim Bu arada yine bir ambulans geçiyor Her videoda illaki bir şey geçecek veya ne bileyim bir petişe geçecek bir şey olacak yani Şimdi ee, Bu tarafı daha demin yaptık değil mi neyse dur Burayı da biraz yapalım toprak nerede Çünkü ee, Bu bölüm biraz Tamam bu bölümü biraz uzun yapalım ya Ha, bu bölüm 10 dakika civarı olacak 15 dakika filan ee, Tamam Şimdi Burayı yaptıktan sonra ben hemen direkt Hızlı bir şekilde şeyin oraya geçeceğim Aaa bizim Şu Arka taraf burayı geçeceğim orayı Büyüteceğim ondan sonra da videoyu bitireceğim orada. Tamam Elmas çıktı yine Çok süper ben bunları video sonrası Koyacağım Şu an acelemiz olduğu için Hızlı hızlı kazıyorum. Toprak. Ana narvadinin sattımının çocuğu. Ana narvadinin sattımının çocuğu. Ana narvadinin sattımının çocuğu. Patlama. Gözünü sevdiğim patlama. Uh. Gözünü sevdiğim patlama. Uh. Patlama patlama patlama. Uh. Oh. Aldım ben Korktum var ya. Nuan Nuan. Yemin ediyorum altıma alarak Uy. Şimdi size yeni alanımızı göstereyim Burası bizim Yeni alanımız Şurası Burası bizim Yeni alanımız Şimdi buraya Ben buraya niye yaptım? Bunu da söyleyeyim Çünkü burası artık Bizim Evimiz gibi bir şey Evet Orası ağır Burası bizim de evimiz Burayı biraz da geliştireceğim Ondan sonra videoyu burada bitireceğim Hemen siz bir şekilde Burayı Yapmaya çalışıyorum ee, ne olur hızlı ol ne olur ne olur Toprak çıktı Allah senin cezanı Allah senin cezanı Neyse dur Şu var üzerimde Son dakika kozlarımızı Konuşturalım hadi Son dakika kozları Son dakika kozları tamam Buraya böyle koy koy koy koy koy koy koy Tamam bit Şimdi ee, Ben biraz daha üzerine kazacağım ondan sonra da Direkt videoyu bitireceğim yani Kazıp biraz koyacağım ondan sonra bitireceğim videoyu Bu bölüm baya bir konu işledik Uf. O zaman o hızı büyük ihtimal 30 saniye düşüreceğim Çünkü 10 dakika video çıkması için yani Her şey sizin iyiliğiniz için Bunlar köpek kal Köpek kal köpek kal saldır şuna Kanımı yerde koymayacaksın Kanımı yerde koymayacaksın Saldır Aslanım benim Herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin Aa, bu dediklerime. Şerefsizler. Kim? Canım öldürülür. <gülüyor> <gülüyor> ne seyidesin yalnız? <aldırırız>. Oğlum <gülüyor> mu ne garip insanım lan. Dramdan hemen şeye geçiyorum. Her moda her moda aile sağdra bilen Ali Sadıklı. Bunu nasıl atayım? Tamam, bu kadar yeter, bu kadar yeter. Hemen hızlı bir şekilde şuraya gidelim. Pıt tıt Koş koş koş koş koş. Şu odun çevir hemen. Çevir lan. Lanet olmasa odun. Oğlum ben niye şimdi Amerikan ulaştı yaptık konuştum anlamadım ki. Lan oğlum hızlı koş ya. Hızlı koş hızlı hızlı. Bu karnım feci aç Ölseydik keşke. Ölmeye geldik İsmail abi. <gülüyor> Tamam dur bir saniye bir saniye bir saniye hemen dokuza geliyor dokuza geliyor dokuza geliyor dokuza geliyor dokuza geliyor Hızlı ol hızlı hızlı hızlı Hemen tamam hemen hemen Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sona geldik ee, Daha fazla tek blogdan skyblog için bu videomu Bu videoyu böyle 1 25 2 5 like sizlerden ee, Ekranın iki taraftan da çıktı onlara da tıklarsanız sevinirim Kendinize çok, çok çok çok iyi bakın hoşçakalın Bye